Sigarayla ilk defa 14-15 yaşlarında tanıştım. Aslında karşı olduğum ve sevmediğim bir şeydi. Merak ettiğim için birkaç kere denedim. Sonrasında okulda, arkadaş ortamlarında daha fazla içmeye başladım. Evde içmiyordum ve aramıyordum da. Kendi paketimi almaya üniversitede başladım ama çok içmiyordum. Okulda ders aralarında kütüphanede çalışırken, arkadaşlarla beraberken daha fazla içiyordum. Çünkü sanki içmezsem kendimi boşlukta gibi hissediyordum. Özellikle yoğun ve stresli dönemlerde sigara benim için katalizör görevi görüyordu, motivasyon sağlıyordu. Buna rağmen sigaradan başka dostum yok görüşünde değildim, hep bırakmam gerektiğini düşünüyordum. Bağımlı olduğumu da düşünmüyordum, bu nedenle bazen 1 hafta 10 gün kadar hiç içmiyordum. Çok yoksunluk çekmiyordum ama yine de çoğu arkadaşım sigara içtiği için onların ortamlarına girdiğimde içesim geliyordu. Belki de artık alışkanlık veya manevi bir tamamlayıcı haline gelmişti. Ortam değiştirmem lazımdı ama pek mümkün değildi. Bundan bir sene önce Ellen Curran sigarayı bırakmanın kolay yolu kitabını okumaya başladım. Bir gün uyandığını ve sigarayı bir daha hiç içmediğini anlatıyordu. Sigarayı iradeyle bırakmanın zor olduğunu, asıl olayın gerçekten kafada bittiğini söylüyordu. Yani canımız sıkılınca yemekten sonra dertliyken çayın veya kahvenin yanında sigara içmenin zevkli olduğuna inandığımız için zevkli geliyordu. Sigaraya başlamadan önce de bunlar hayatımızda vardı. Dertlerimizi bir şekilde baş ediyorduk. Yemeklerden, çaydan, kahveden zevk alıyorduk. Sigara içmeyen insanlar da aynı şekilde hayattan zevk alıyorlar. Sigara içerken hep aklıma bunları getirdim ve yavaş yavaş uzaklaştım. Artık oldukça saçma ve iğrenç gelmeye başlamıştı. Sonra pandemiden dolayı okullar 3 hafta tatil oldu. Ve ilk hafta boğazım biraz kötüydü. Bir hafta sigara içmeme kararı aldım. Çevremdeki insanlar beni destekleyerek motive ettiler, ben de içmemeye devam ettim. Sonra tamamen uzaktan eğitime geçildi. Bu benim ortam değiştirmeme neden oldu. Evdeydim ve dışarı çıkamıyordum. Bu fırsatı değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Erkek arkadaşım da sigara içmediğimi duyduğunda çok mutlu oluyordu. Onun mutlu olması beni de mutlu etti ve motivasyonumu artırdı. 7-8 ayda 3-4 kere sigara içtim ve aslında gerçekten de içmediğim zamanlarda bir şey kaybetmediğimi Mutlu olmak veya bazı şeylerden zevk almak için sigaraya ihtiyacım olmadığını iyice anladım. Korona pandemiyi getirdi ama sigarayı götürdüm. İki aydır hiç sigara içmedim ve hiç de çekici gelmiyor. Başardım, sigarayı kafamda bitirebildim. Umuyorum ki herkes sigaraya bu gözle bakabilir.